Merhaba sevgili arkadaşlar, sizi kanalımızda selamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sizinle bir freze makinesinde işlenen en yaygın malzemelerden biri olan kontrplak hakkında konuşalım. Kontrplak kalınlık, boyut, kalite ve üretim yönetimine göre çeşitlilik gösterebilir. Biz örnek olarak FSF kontrplak kullanacağız. Makine boyutları Bir malzeme seçerken makinenin boyutlarını ve iş parçalarının boyutlarını dikkate almak önemlidir. Kesim sırasında Küçük bir güç rezervi olması için parçalar freze makinesinde yerleştirilmelidir. Mil Gücü Kullanılan güce bağlı olarak frezeleme işlemi iki şekilde yapılabilir. Freze ekipmanının hızlı beslenmesi ve yavaş dönüşü ile veya tam tersi şekilde. İlk yöntem yüksek hızlı olandır. İkincisi ise güç yöntemidir. Malzemelerin finisajı için yüksek hız yöntemi kullanılır. Bu nedenle yüksek güç ve artan kesme kuvveti gerektirmez. Güç yöntemi sırasında artırılmış tork ve yeterli güç gereklidir. Kontrplak işlemek için hem düşük güçlü hem de güçlü miller uygundur. İşlemin hızı ve derinliği güce bağlı olacaktır. İş parçası freze tezgahına nasıl sabitlenir? Farklı yöntemler vardır. Bir T yuvalı tabla üzerinde bir kelepçe veya kendinden kılavuzlu vidalar veya bir vakum tablası. Bu iki tür yöntemi inceleyelim. VAKUM tablası. Vakum pompasının gücü ile iş parçasını çalışma masasına sabitler. İş parçasının, makinenin çalışma alanına uymayan kısımlarını kesmenizi sağlayan bir derz fitili ile birlikte gelir. Ahşabı, MDF'yi, sunta'yı sabitlemek için 5 kW veya daha fazla kapasiteli bir pompa gerekli olacaktır. Bunun sonucunda yüksek enerji maliyetleri olabilir. Ancak diğer malzemelerin büyük iş parçalarını frezelemek için vakum tablası en iyi seçimdir. Makinede bir vakumlu kelepçe yoksa, T kesimli kelepçeler veya kendinden kılavuzlu vidalar kullanabilirsiniz. Bu kelepçelerle çalışırken modeli dikkatlice hazırlamanız ve işleme sırasında makinenin hareketli parçalarının bağlantı elemanlarına dokunmadığından emin olmanız gerekir. Parçayı, ayrıca kendinden kılavuzlu vidalarla değiştirilebilen tablaya kolayca vidalayabilirsiniz. KESICI CNC freze makinelerinde plakla çalışmak için 3 tip kesici kullanılır. Aşağı talaşlamalı, yukarı talaşlamalı ve sıkıştırmalı kesiciler. Kesici yeni ve iyi bilenmiş olduğu sürece hangisini kullanırsanız kullanın, her tür kesici iyi sonuç verecektir. Ancak, yukarı talaşlamalı kesiciyi uzun süre kullanırsanız, malzemenin üstünde dalgalanmalar ve kenar kusurları oluşabilir. Aşağı talaşlamalı kesicide de aynı durum olacaktır, ancak malzemenin alt kenarında. Bu nedenle, kontrplak kesmek için sıkıştırmalı kesicileri kullanmanızı öneririz, böylece bu dezavantajları yaşamazsınız. Frezelemeye geçelim. Bir model hazırlanırken, işleme sırasında parçaya hafif bir yanal basınç olacağını hatırlamalısınız. Parça küçükse ve vakum onu yerinde sabit tutmazsa, uçarak aleti bozabilir veya parçanın kendisi zarar görebilir. Bundan kaçınmanın harika bir yolu vardır. Modeli hazırlarken bağlantı teli yap. Böylece parça, malzemenin geri kalanını tutacak ve bozulmayacaktır. Kontrplak frezelerken, İyi bir sonuç elde etmek için doğru kesme modunu seçmeniz gerekir. Takımın çapına bağlı olarak, kesicinin bükülmemesi ve titrememesi için hareket hızını ona göre seçmeniz önemlidir. Çapı olan bir kesici kullanmalı, hareket hızını 10-15 mm bölü saniye olarak ayarlamalısınız. Keserken sese dikkat edin, periyodik amplifikasyonlar olmadan pürüzsüz olmalıdır. Dönüş hızı, kenarda karbon birikintileri veya kırılgan ve yırtık kenarlar kalmayacak şekilde seçilmelidir. Keserken, talaşlar küçük ve ufalanabilir olmalıdır. Kenar yanarsa, hızı düşürmeniz ve biraz besleme eklemeniz gerekir. Bulanık kenar, aletin yeterince keskin olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini veya parça sayısının fazla olduğunu gösterebilir. Bu durumda, kesicinin devirlerinin artırılması gerekir. Kenarda bir pürtü belirirse bu frezeleme sırasında takımın büküldüğü anlamına gelebilir. Beslemeyi azaltmanız ve hız eklemeniz gerekir. Ahşapla çalışırken toz ve talaş temizleme çok önemlidir. Temiz bir oda makinenizin ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız ve görüşleriniz için yorum bırakabilirsiniz.